Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku yorum programımızın 15. bölümüyle karşınızdayız. Evet. Bu programda birazcık farklı teknolojilerden konuşacağız. Otomobillerden konuşacağız biraz. Evet, biraz otomobil fiyatlarından konuşacak desek. Daha doğru olur aslında. Evet. Geçtiğimiz günlerde bir haber yapmıştık arkadaşlar. Volkswagen Gol. Golf değil, F yok arada. Şili'de satılıyor. Güney Amerika'da şu anda satışta bu otomobil ve e, vergiler dahil ülkemizdeki fiyatının da 70.000 TL'ye denk geldiğini hesapladık biz. Yani ön önce satış fiyatını çıkardık, Şili'den vergilerini çıkartıp daha sonra kalan ham fiyatın üstüne de ÖTV ve KDV'yi ekledik ve ortaya 70.000 Türk Lirası gibi bir rakam çıktı. Tabii bu otomobilin şu anda Türkiye'ye gelme gibi bir şey yok. Fakat gelse güzel olur diye düşünüyoruz. Şimdi ben baktım arabaya. Ben hatta haberi gördüm. Gol yazmıştı. Dedim herhalde golf yazacaktım. <gülüyor> <gülüyor> F yapacaktım son anda haberin içine bakınca gördüm ee, Osman. Vallahi yani güzel oldu. Çünkü şimdi e, biliyorsunuz bu yeni kredi paketi çıktı. Herkes arabasını satıp yeni bir şey almaya çalışıyor. Sıfırda bir de daha çok ikinci elde bir hareketçilik oldu. Evet. Çünkü sıfır otomobil yok. Yani mesela bizim bir e, tanıdığımız alacaktı sıfır otomobil. Opel'e gittim diyor yok. Seyahat'a gittim diyor yok. Yani istediğiniz renkte, istediğiniz Donanım donanımda yok. arabayı bulmanız çok zor. Hatta bazı yerlerde istediğiniz yakıt tercihinde bile bulmanız çok zor. Dolayısıyla hal böyle olunca ikinci, i̇kinci daha fazla talep olmuş durumda. O yüzden fiyatlar da uçtu, uçmuş durumda. Fiyatlar zaten uçtu. Uçmaya da devam ediyor. Bir de absürt zamlar oluyor. Bir gün önce bakıyorsunuz mesela atıyorum otomobil 90 bin lira falıyorsunuz. Ertesi gün bir bakıyorsunuz adam 110 yazmış direkt yani 21 binden at. Hani 92-93 olsa yine eyvallah dersin de 20 bin birden böyle arttırılan evet. fiyatlar var. İşin sonu nereye gidecek bilmiyorum. Dolayısıyla böyle bizde yani 70 bin liraya bir golf golf diyorum. Gol. Gol. Gol. <gülüyor> gol, gol. gelirse. <gülüyor> Muazam Vurdu gol dedik. oldu yani o. <gülüyor> okurlarımız da gerçekten böyle büyük ilgi gösterdi. Gelse ben de alırım gel gelse biz de alırız gerçekten. Ki Keşke gelse ama ülkemizde bir Volkswagen algısı var böyle biraz kalite tarafında. Dolayısıyla Doğuş Otonun ben bu otomobili getireceğini çok fazla düşünmüyorum. O kalite algısını yıkmamak için. Kötü bir araba mı diye. acaba? Ben şimdi görmedim Otomobilde ama. şu var arkadaşlar hani biliyorsunuz günümüzdeki Volkswagen modellerinde TSI motor seçenekleri falan var. Onda bu yeni motor teknolojileri kullanılmamış. Direkt böyle dördüncü kasasında falan vardı herhalde Golf'ün tam olarak da hatırlamıyorum böyle atmosferik motor eski, 1, nesil. Aynen, eski nesil bir motor var 5 ileri manuel şanzıman ön camlar elektrikli arka camlar çevirmeli falan <gülüyor> yani bu tarz dolulukta bir otomobil dolu değil aslında biraz boş manuel evet. klima falan var ama merkeze kilit e, güzelmiş. E, 70 bin lira. Öyle yani. diyorsun da hala şu anda sıfır satılan bazı otomobillerde arka camlar manuel arabalar var sıfır. Doğru, var evet. Yani yani yani 120 bin'den falan, falan başlıyor. Fiyatta bu tarz otomobiller bulmak mümkün. mümkün. Dolayısıyla bence Gels'e satılır. En azından aynı adam der. Vox Hogan'a biniyorum sıfır aldım 70 bin liraya. Ki 70 bin lira şu anda ikinci el Polo bile e, almak zor. Tabii çok düşürürseniz model orası ayrı da biraz model böyle... 2015'in üzerinde tutayım dediğiniz zaman 70 bin liraya bulamıyorsunuz. Çok üzüyorum. Yani. Fiyatlar uçtu gitti. Ne olacak bu işler ya Osman? Allah otomobil piyasası ÖTV indirim falan gelecek diyorlar da ben şu şartlarda hani sürekli yeni vergiler gelirken ÖTV indirimi olacağını pek düşünmüyorum açıkçası. Yani mantıklı gelmiyor. Her yerde hani vergiler artarken kalkıp da otomobil pazarında ÖTV'nin indirilmesi biraz pek olası değil gibi. Hadi indirildi diyelim, otomobil bulamıyorsunuz arkadaşlar. Bu da bir gerçek. Gidiyorsunuz bayiye soruyorsunuz adam diyor. Ağustos'ta belki gelir yani gelmesi kesin değil o da belki, geleceği zaman hani sipariş de veremiyorsunuz, verseniz bile bugünün şartlarındaki fiyatlardan almıyor sizden o günün şartlarındaki fiyatlara göre sipariş verebiliyorsunuz yani atıyorum şimdi liste fiyatına bakıyorsun arabanın 180 bin lira ama diyemiyorsun ki hani ben 180 bin lira vereyim Ağustos'ta geldiğinde o arabayı alayım bunu Diyemiz. kabul etmiyorlar hani Ağustos artık kaç paradan gelirse o paradan alırsın diyorlar. Çünkü orada şöyle bir durum var. Bu çünkü otomobil üretim tarafını da biliyorum ben. Yani az çok Renault'da arkadaşlarımız vardı. Onlarla konuşuyorduk zamanda. Şimdi bu otomobil üretmek şöyle bir şey değil. Hani abi işte ekmek fırınına ekmek üretmek gibi bir proses değil. Yani, yani bunu aylar önceden <gülüyor> planlanması gerekiyor. Fakat Türkiye'deki vergiler işte döviz kuru vesairenin bu oynaklığı yüzünden e, e, bir planlama tam olarak yapılamıyor. Veya o yaptığınız planlamanın e, uyamıyorsunuz veya eee işte siz dedim ki 100 lira dediğiniz fiyatına e atıyorum 3 ay sonra dolar bilmem kaç para oldu, euro bilmem kaç para olunca o 100 lira oluyor 150 lira. Tabii. O zaman da bütün o işte o dengeler o yüzden bozuluyor. O yüzden üreticiler de böyle yani ne yapacaklarını çok da bilemiyorlar. Belli noktalarda bir öngörü üzerinde üretim yapıyorlar. Çünkü bu fabrika dediğim gibi yani buna bir açtığınız zaman kontağı o fabrikanın çalışmaya başladığı zaman onun durmaması gerekiyor. Onun durması milyon dolarlık bir zarar anlamına geliyor. E, tabii öyle. Şimdi günün sonunda baktığımız zaman Arabalar sonuçta 3 dolar, 5 dolar değil, 3000 bin dolar, 5000 bin dolar da değil. Türkiye'ye gelen en ucuz araba yine dışarıda nereden baksanız 20 bin dolar. 20 bin euro falan mesela yani Avrupa fiyatına, tarz, fiyatına söylersen 20 bin fiyatlar, euro yani. Ki dolarda ya da euroda ufacık bir oynama bile 20 bin, 30 bin eurolar da böyle bayağı bir oynamaya denk geliyor. O yüzden onlarda fiyat veremiyor, onlar da haklı ama ben ikinci el tarafında biraz yadırguyorum. Bir kredi paketi açıklanıyor, hani başka hiçbir şey yok yani sadece kredi paketi açıklanıyor. O yüzden bile insana arabasının fiyatını arttırıyor. Özellikle bu daire fiyatlarında çok fazla olmuş. Hani kredi paketi açıklandı orada da dairelerde de. Evet. Onlar da direkt arttırdı mesela. Herkes biliyor Herkes bu. Herkes %100 değerimi koydu minimum. Yani bu fırsatçılık. Başka bir şey değil. Nasıl olsa insanlar da e ne oldu? Şimdi orada tamam krediden belli bir kar edecekti insanlar. E bu sefer öbür taraftan yine aynıya gelecek yani baktığımız zaman. Ama işte ödeme kolaylığı olacak. Bir de %90 oranında veriliyor falan filan. Yani sonuç olarak yine Olan vatandaşı çok oluyor evet. bir şey var yani. Şimdi bir diğer konu var. Evet, geçen hafta da konuşmuştuk. Last, Last of Us 2. Bitmeyen maceramız <gülüyor> bizim. <gülüyor> evet o konuda arkadaşlar. benim bazı şikayetlerim var ama. Benim yani. de var. Evet. <gülüyor> Özellikle olsun. oyunu inceleyen olarak. yani O kadar çok amborgo, amborgo geldi geldik arkadaşlar. hani e, Tahmin edemezsiniz. Şu yasak, bu yasak, o yasak. Belki o oyunla ilgili 5-6 tane mail aldık. Yayıncı taraftan. Sürekli hani şunu çekmeyin, bu da yasak, şu da yok. Dedim en sonunda iyi, neyse ki oynamamıza izin veriyorlar yani. Onun haricinde her şey yasaktı yani. Hani oyunu oynarken çevrim içi olmamız bile yasaktı o derece. Siz düşünün yani çevrim dışı moda alıyoruz profili, ondan sonra oyunu oynuyoruz. Bu şekildeydi yani yasaklar. Neyse ki oynadık, incelemesini yaptık. Lakin incelemesini yaparken de yine pek çok yasak vardı. Dolayısıyla hani istediğimiz gibi bir inceleme olmadı açıkçası arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğiz mesela. Spoiler'a giriyormuş. Aslında spoiler'la pek alakası yok ama giriyormuş. Bir şekilde sonra onu spoiler şeyinin içine almış. Onu söyleyemiyoruz, bunu söyleyemiyoruz. Artık incelemenin gerçek anlamda bir böyle yapacağımız bir video 18'den sonra gelecek. Evet. 18 Haziran'dan sonra detaylı bir inceleme gelecek Last of Us'ta. Ama sen oyunu beğendin o zaman değil mi? Ya oyun güzel. Zaten incelemede de bahsettik bunlarla. Oyun güzel. Zaten ona kimsenin üşmesi yoktu. Yılın oyunu seçilir şimdiden falan. Herkes bunu söylüyor zaten. Hikaye anlatımı çok güzel. Lakin ilk oyunda mesela çok fazla sinematik yoktu. Bu oyunda aşırı derecede sinematik var. Yani hani öyle bir şey ki oyunun özellikle ilk 3 saatinde al çayını kahveni böyle 2 dakika kontrol et sonra otur bir 15 dakika çay kahve iç. Orada izle. Diyolarım. O zaman hikayeye önem vermişler ilk 2-3 saat o zaman öyle mi? Yani evet oyunun tam anlamıyla başlaması böyle. yani ne yapıyoruz biz bu oyunda diye sorguladığımız zaman 3 saat sonra bir şeyler ortaya çıkmaya başlıyor. Yani oyundaki amacımız. Mesela oynanış videoları gösteriliyordu. İşte Eli birilerinden kaçıyor. Birilerini öldürüyor. Ama niye öldürüyor? O soruların cevabı 3 saatten sonra ortaya çıkmaya başlıyor az çok. Hmm. Bölgeler falan değişmiş. İşte ilk oyunda ilk oyunu oynayanlar varsa biliyorlardı. Be, ateş böcekleri falan filan vardı. grupsal Bu gruplar kaybolmuş ortadan. Niye kaybolmuşlar? Nereye gitmişler? Bunların cevaplarını oyunda ilerledikçe alıyoruz. Ve o ee, Hani böyle hikayesi falan sızdırılmış tamam arkadaşlar eğer onu kaçırmadıysanız bile yani böyle spoiler yemediyseniz bile oyunun ilk oyunu oynamayanlar için söylüyorum bunu. İkinci oyuna başlamayın çünkü ikinci oyunun başlangıcı ilk oyunun sonuyla başlıyor. Dolayısıyla ilk oyunu oynamadan ikinci oyuna başlarsanız direkt olarak spoilerı yiyorsunuz ilk oyunu O yüzden ilk önce ilk oyunu oynayın bitirin ondan sonra, sonra ikinci, ikinci oyuna başlayın. Oyunu başlayın. Çünkü öyle bir şey ki açılış sahnesi daha oyun böyle başla diyorsun direkt anlatarak başlıyor zaten böyle. Evet. Spoiler zaman, evet. yani. <gülüyor> evet böyle de bir durum söz konusu. 18 Haziran'ı bekleyin deriz. Daha önce de bir inceleme çıkacak. 12 evet 12 Haziran'da yayınlayacağız onu zaten. Ambargo kalkar kalkmaz ama onu da dediğimiz gibi yani Sony'nin belli kalıpları çerçevesinde oluşturduğumuz için biz yine hani spoiler vermeden her şeyden bahsetmeye çalıştık. Ama kendi çektiğimiz görüntüler yok. Çünkü Öyle bir şey ki mesela diyor ki adam işte üçüncü dakikayla beşinci dakikayı çek ama aradaki üç buçukuncu dakikayı gösterme. Böyle. Garip bir şey var. falan şeyler vardı yani. Şu evin girişine kadar olan kısmı göster diyor mesela ama evin içini gösterme falan. <gülüyor> o zaman biz ilk inceleme linkini koyarız bu videonun içine. O zaman yayınlanmış olur diye tahmin ediyorum. Evet diyorum. bugün ayın. Evet yayınlanmış, yayınlanmış oluruz zaten 12'sinde yayınlanacak çünkü. Ee, o videodan da izleyebilirsiniz. Bu hafta zam haberi yok şimdilik. En azından <gülüyor> evet. telefonlara, teknolojik cihazlara herhangi bir Şu zam gelmedi. Şu zaten evet. gelen zamlar gelmiş. Geçen gün kardeşimle konuşuyorduk. O işte Mi A3 kullanıyor. Diyor ki işte ucuz telefon var mı abi diyor eşime alacağım falan. 2000 lira altı. Dedim oğlum 2000 altında <gülüyor> telefon, telefon kalmadı, kalmadı yani? yani. Ya diyor yok mu Mi A3 gibi. Dedim oğlum Mi A3 3000 liranın üzerine nasıl ya falan diyor. O aldığında çünkü 700 lira mı Mi A3. Şu anda olmuş 3000 küsur lira o bile. Yani Şaka daha geliyorum. ne kadar zaman olacak? Olmaz artık. Olmasın yani, <gülüyor> yani daha olmasın. olmasın. Çünkü telefon fiyatları zaten abuk subuk bir noktaya geldi. Hani 1000 TL'ye falan 1500 TL'ye telefonlar gelir belki ama o telefonlarda bildiğimiz çöp olur yani. Çöp. yani. Böyle telefondan anlayan bir adam kalkıp da aa iki tane kamerası var ekrana da var alayım bu telefon telefondur demez ona yani. Donut evet. eder. Kamerası zaten böyle VGA'dan halleyce fotoğraf çeker falan. Zam olmasın. Evet arkadaşlar, Bir Teknoloji Oku yorum programımızın daha sonuna geldik. 15. bölümde sizin karşınızdaydık. Haftaya 16. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Ben de hoşçakalın diyorum ama bir de hatırlatmada bulmak istiyorum arkadaşlar. Bizim canlı yayınlarımız devam ediyor. Cuma günleri canlı yayınımız var. Dolayısıyla dün vardık, açılmış olabilirsiniz ama üzülmeyin. Haftaya cuma yine canlı yayınımız olacak. Bu canlı yayınlarda biz hediyeler de dağıtmaya başlayacağız artık. Dolayısıyla yayınlarımızı takip ederseniz... Bu hediyelerde kazanma şansınız olur diyorum ve görüşmek üzere diyorum.